Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yani e, bizim kelam düşüncesinin kök metinleri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin akayet isalelerini bitirdik. E, şimdi yeni bir metne başlıyoruz. Yine bu kök metinlerden hareket edeceğiz ama özellikle 17. yüzyılda e, bu kök metinlerden fıkıh-ı nasıl anlaşılmış, nasıl yorumlanmış buna dair çok meşhur bir şerh var. Mulla Ali Yülcari'nin çerhufu kılak ver ve bunu bunu başlayacağız inşallah nasipse. Tabi yani e, ayeti geçiyor ya kaba e, kulle değil ilmin alim her bilen üstünde bir bilen vardır. Sonuçta biz de insanız bizim de eksiyimiz vardır. Yani yanlışımız olabilir. Gücümüz yettiğince size bir perspektif vermeye çalışacağız Allah nasip ederse. Yani yanlışlarımız da olursa Allah bizi affetsin. Yani Kadir Hocam var burada, o bizi düzeltir. Bu da bizim için bir şans diye düşünüyoruz. Evet, ilk önce şarihin yani Molla Ali'l-Tarihin'in mukaddimesini burada okuyacağız. Ve Bu mukaddime de kelam ilminin bir anlamda meşruiyetini tartışıyor. Bismillah başlayalım. Mukaddimetü şarihi, şarihin mukaddimesi. Elhamdülillahi vacibil vücudi varlığı zorunlu olan Allah'a hamdolsun. Dil kerami vel fadli vel cudi yani e, cömertlik, yücelik e, sahibi olan Allah'a. El evvelil kadimi bile iptida'e başlangıcı olmayan, ilk olan, kadim olan Allah'a vel ahiril kerimi bile entihae. sonu olmayan e, yüce e, sonsuza lem yezel ve la yezelu sahibi nuutil Kemal o e, mükemmellik sıfatlarıyla ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Ona hamd olsun. Min sıfatil celali ve cemali. Celal burada yanılmıyorsam e, böyle Üç kuvvet, yücelik bunları ifade eder. Cemal de güzelliği ifade eder. Bütün bu sıfatlarıyla mükemmelliğini ortaya çıkaran Allah'a e, hamd olsun. El münezzehi an simatin nuqsâni vel hudûfi vel e, Her türlü eksiklik özelliklerinden sonradan olma, yok olma, bu tür durumlardan münezzeh olan bu tür durumların hiçbir şekilde ilişemeyeceği yüce Allah'a hamdolsun. Ha bu farklı bir hamdele olduğu için burada tercüme ettim arkadaşlar. Yani yoksa bildiğiniz üzere hamdele ve salveleyi tercüme etmiyoruz. Zaten onlar Türkçedir. Vessalatu vesselam ala ekmel mazahidil hak. E, hakkın görünüşlerinin görünüşlerinden en mükemmeli olan, yani Hz. Muhammed'e salatü selam olsun. Bu da aynı. Yani da biliyorsunuz arkadaşlar böyle aynı anlama gelen, yani aynı manalar farklı kelimelerle ifade edilir. Burada da onu görüyoruz. nebi Rahmeti, rahmet peygamberi olan ve şefi'il ümmeti ümmetin şefaatçisi olan Hazreti Peygamber'e salatu selam olsun ve ala ve ashabihi tayyibine tahirine tertemiz güzel arkadaşları ve e, evladına salatu selam olsun ve ala etba'ihi ve eşya'ihi ila yevm din gününe kadar yani ahirete kadar ona tabi olanlara da e, Kadir Hocam bence bu güzel bir gelenek genellikle işte salatü selam okunurken Hazreti Peygamber'e çoluğuna çocuğuna bir de asaba salatü selam evet. ama ya yani bir de ona tabi olanlar var Müslümanlar var onlara da dua etmek lazım. Evet. Yani Allah razı olsun Allah alıyık hali de burada etmiş. Allah razı olsun evet. He, eyvallah bu da güzel bir şey Fadlu ilmi tevhidi ala seyiril ulumi evet Bak hocam, kelam ismini kullanmıyor. Tevhid ilmi diyor. Bu vurgusu ön planda. Tevhid ilminin diğer ilimlere üstünlüğü. Ama bat, konuya gelecek olur isek. Fe yekulu afkarul ibadi ila rabbihil Bari. Der ki, kim der ki, yani Rabbinin en fakir kulu, en naçiz kulu der ki, Ali ibn Sultanin, Sultan, Sultan Sultan Sultan Sultan Muhammed Muhammedun el-Kari. Ee, Ali bin Sultan Muhammed el-Kari der ki: Amelehuma Allahu bil-lutfihil-hafiy. Allah Teala hem ona hem de babasına e, o gizli olan lütfuyla muameleylesin. Ve keramihil vefi. Böyle e, sözünün eri sadık yani Allah insanlara neyi söz verdi? ile muamele edeceğini. Bununla bu kullarına muamele etsin. İla bilki en ilme tevhid ilmi الذي bu esasu bina'i teyid. Teyid sağlamlaştırma, kuvvetlendirme, kuvvetlendirme binasının temeli olan. Yani şunu kastediyor anladığım kadarıyla. Yani bir Müslümanın dini, inancı, buna dair düşüncesi, dünya görüşünü bina edeceği temeldir. Tevhid ilmi. Eşrefül ulumi tebi'an lil malumi. Yani maluma tabi olan ilimlerin en şereflisidir. Şimdi burada herhalde yani burada bir yorum yapacağım bilmiyorum ne kadar doğru olur. Belki biraz Allah'ın bilgisiyle bizim bilgimiz arasında bir ayrım yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yani bizim bilgimiz maluma tabidir ama Allah'ın bilgisi tamamen bundan farklıdır. Yani burada sanki insanların yaptığı ilim faaliyetine bir işaret yapıyor. Yani. Bizim ilmimiz böyledir. Maluma tabi olarak inşa edilen bir ilimdir ve bu insanın yapabileceği ilimlerin de en şereflisidir diyor. Evet Kadir Hocam sen ne diyorsun? Buradan başkanlığına çıkarabilir miyiz? Hocam şöyle bir durum var. Ee, bu bizim... E, bin, e, asistanımla tanışmıştın Ali. Ali'nin e, master tezi... E, e, ciheti vakti. Ciheti Onu vakti. dinledik biz. bir, Bizim evet. Kader'in toplantıları var. Evet. Orada dinledik. Şimdi orada e, şey konusu var biliyorsun. Bilimler nasıl hangi cihetten kendi, onları birlik cihetinde buluşturan şey nedir diye. Onlarda mesela en hakim görüş malumuna bakılarak şeydir. Yani bir ilim malumundan dolayı şerefli olur veya derecesini oradan alır diye. Biliyorsun bizim kelamcılar hep şey der, kelam en çünkü Allah'tan bahsediyor. Yani konusu var evet. o en şey. Biraz da ona gönderme var burada galiba. Hani malumuna bakılarak ilimlerin en şereflisidir. Doğru, ee, doğru şeye de bir gönderme var, yani dediğimiz hususun yanında, bu meselesine de sanırım bir gönderme var. Bu biliyorsun Razi'de falan de gündeme geldiği için, sonrakiler de bu işleri Doğru. vurguluyorlar, Doğru. bu şeyi söylüyorlar. İlk Molla Fenari bu konuda çokça söz söyleyen birisi, herhalde Doğru. o Ali Ükali de gördüğümüz kadarıyla bu meksiz şeyler var. Yani vardı. muhtemelen hocam, senin, senin kastettiğin gibidir, yani ben sadece yorum olarak böyle çıkardım. Hı -hı. Yani belki dediğimiz şeyi de kastetmiyor olabilir ama dediğimiz şeye de uygun bir şey aslında. Tabii, herhalde. Evet, lakin bir şartı. Fakat şu şartla böyledir. Enne yahruca min madlul'l-kitabi ve sünneti ve icma'il udul. Yani şimdi bu ilmi yapıyoruz ama bu ilmi yaptığımız şey kitabın meddulünden yani delillendirilen kitap, sünnet ve adil kimseler yani burada muhtemelen ulamayı kastediyor. Özellikle seraf ulamasını onların icmasından çıkmayan bir şekilde yapılması gerekir diye söylüyor. Yani burada sanki biraz e, kelam şeyiyle ayırdığını görüyoruz. Çerçeveyi ayırdığını görüyoruz. وَلَا يَدْخُلُ ف۪يهِ مَدَاخِلُ مُجَرَّ مَدَاخِلُ مُجَرَّدَتُن لِيَدِلَّتِ اُقُولِ Yani burada sadece akli soyut olarak akli delillendirmeler söz konusu değildir. Yani akli delillendirmelere bir şey var, göndermesi var. Bu tamamen mihverini ne oluşturur? Kitap. Çümmet ve icma. Buna dayanarak ortaya çıkması gereken bir şeydir diyor. Kema وَقَا فِيهِ اَحْلُ bidat. Yani bidatçilerin yaptığı gibi tamamıyla akli bir şey değildir. Evet. Yani evvel emirde göndermeyi felsefecilere yapıyor. Evet, aynen öyle. فَتَرَكُوا <gülüyor> <gülüyor> <fetereku> ki onlar o ehl bidat tariqel caddeti elleti aleyha ehl sünneti vel cemaat ki onlar bu ana cadde olan ana yol olan er-i sünnet ve cemaatin yolunu terk etmiştir. Kema akhbara bihi sadiqu wifqan waqin mutabiqi ala Aynen şu doğru haber veren gibi. Ne işte bu uygun olan yani vakaya uygun olan Tirmizi'nin evet. ve diğerlerinin rivayet ettiği gerçeğe uygun olan bir şekilde haber verdiği gibi. Nedir o? Ennehu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ve selleme Hazreti peygamber demiştir ki gale. Hocam sizin konuya giriyor burada. Hocam ne buldu ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her yerde bulunur, her yerde bulunur abi bunlar seni. <gülüyor> Kaçış yok. <gülüyor> Evet. İnne bani İsrail teferrakat alethneteyn ve sev'îne milleten İşte İsrail, Bani İsrail Yahudiler 70, 72 fırkaya ayrılmıştır. Ve tefteri ummeti fırkada din. Millet inanç değil mi hocam. Evet, burada millet i̇nanç, orada hatta, da, hatta din bile diyebiliriz buna. Yani neredeyse bu da, bu da grup diyebiliriz biraz genelde. Genelde hocam biliyorsun ribayette fırkaten diye geçer. Bu, Aynen de... bu milleteni tercih etmiş. Evet formu almış. Evet. Biz gene fırka diyelim istersen. Abi. Hadi hocam biraz kasıt o grup anlamında. Ve teftariku ümmeti ala telâthin ve milleten. Benim ümmetimde yetmiş fırkıya fırkaya ayrılacak. kulluhum finnâri. Bunların hepsi de ateşli olacak. İlla sadece milletin vahide. Birisi bundan kurtulacak. Galu dediler ki kim diyor burada? Ashab diyor. Evet. Menhiyye ya Rasulullah. Kimdir o grup? Ey Allah Resulü. Gale dedi ki ene aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın olduğu yoldur. Ha, yani bunu da bizim ehl Sünnet nasıl temellendiriyor? O yol bizim yolumuz işte. Biz o yolun yolcularıyız demek istiyoruz. <gülüyor> ve fi rivayeti Ahmed'e ve Ebi Davud'e An Muaviyete Radiyallahu anh ee, Muaviyeden rivayetleriyle Ahmet Ahmet bin Hanber muhtemelen onu kastediyor. Evet. Ve Ebu Davud'da şöyle geçmektedir. İthnetani ve seb'une finnari. 72'si ateşte ve tüm fil cenneti bir tanesi cennettedir. Bu rivayette de böyle geçiyormuş. Ben o da kimdir? El cemaat, Yani cemaat. Yani el-Sünnet ve'l-Cemaat. Ve burada tekrar ifade edelim. Bu buradaki cemaat tarifi bugünkü anlaşılan anlamda cemaat tarifi değil. <gülüyor> yani bizim el-Sünnet'in şöyle bir iddiası vardır. Biz Müslüman Müslümanların ana kitlesini oluşturuyoruz. Yani o ana kitleyi ifade ediyor. Evet. Ya, yani açıklamayı da yapmış zaten ekter uh, ehlin milleti. Evet. Yani Müslümanların çoğunluğunu kastediyoruz. Fe <gülüyor> inne çünkü Hazreti Peygamberin ümmeti la tectemi'u alet dalaleti. Yani dalalet üzere birleşmez. Dalalet üzere birleşmez. E şimdi İmam Maturidin'in müte mütevatir haber tanımına baktığımız zaman bu pek de doğru olmuyor hocam. O diyor ya işte yani hayır insanlar yanlış üzerinde de birleşebilirler. Hmm. Değil mi? Ha, yani e, doğruluğuna delil olan bir tek kimdir? Peygamberlerdir. Hmm. E, yani insanlar bu Doğru haberle muhatap olup onun doğru olduğunu düşünüp kanaat getirip nesilden nesile aktardıkları zaman onlar da doğruluklarına delil kazanmış olurlar diyor. Evet. Yani muhtemelen yine burada bir hadise şey yapıyor. Atıfta bulunuyor. Varit olduğu üzere. Ve fi rivayetin başka bir rivayette de şu ifade var diyor. Aleykum bissevadil azami. Hani soru soruluyor ya işte Hazreti Peygamber'den kimdir bunlar? İşte, sevat cadde yani ana cadde ana caddede olanlar anlamında. Ve an Sufyane radıyallahu anhu eee Süfyan'dan rivayet üzere. Ha, bu da kim? Arkadaşlar bu dipnotlarda güzel bilgiler veriyor. Burada kimden bahsediyorsa onun künyesini veriyor. Kimdir bu Süfyanüb ibn Müsaid ibni Mes'ud'un Sevrî? Emirül mümine fil hadis diyor mesela. Bu hadis hadis alanında Emirül müminin bir yani. Evet, yani muhtemelen bu tabi'in alimlerinden bir tanesi diye tahmin ediyorum. Ondan rivayet edildiğine göre lev enne fakíhen vahiden ala re'si cebelin, yani velev ki dağın başında tek bir fakih olsa bile lekâne huvel cemaatü o, o cemaattir. Yani el sünnet vel cemaattir. Yani bu yani buradan şunu anlıyoruz. Bu el-i sünnet vel cemaat böyle kuru kalabalıkları değil, bir fikri, bir mefkuleyi ifade ediyor. İster bir kişi olsun, ister binlerce kişi olsun. Değil mi Kadir Hocam? Doğru ya mu anlıyorum? Güzel tespit. Biliyorsun e, muhtezili olsun vesaire mezheplere şunu demiştir. E, Kur'an-ı Kerim'de kalabalıklar yerilmiştir. Siz diyorsunuz ki ben Es-Sebal'da azamım ana kitleyim. Bu övünülecek bir şey değil. Genelde yani sapkınlık üzere olanlar genel çoğunluktur. deyince bu ona bir cevap olmuş oluyor. Buradaki aynen çok de buyurduğu gibi bu cemaat kuru kalabalık değil. Hak üzerinde olanları ifade ediyor. Bir kişi bile olsa dağın başında o da cemaat demek. Bu gibi bu Mutezile'den vesaire gelen itirazlara verilmiş bir cevap görünüyor. Ya hocam ben aslında bu kelam tarihini okurken ben ona bu noktaya odaklanıyorum. Şimdi tarih süreç içerisinde birbirlerini eleştiriyorlar ya abi. Evet. Yani tamam eleştiri kötü gibi gözüküyor ama aslında bir taraftan da iyi. Yani evet. kendilerini ikmal ediyorlar bir anlamda. hocam. Evet. Yani böyle okuduğumuz zaman çok daha farklı şeyler çıkıyor. Yani biraz... Ne diyelim o e, siyasetin mi denir yoksa işte hakikati sahiplenmeci anlayış mı denir? Ondan da biraz çıkmaya imkan veriyor diye düşünüyorum. Öyle da, zenginleştiriyor hocam. Düşün işte bak cemaat hastalığında orada kendi bir açıklama bulmak ihtiyacı hissediyor. Çünkü hadiste geçmiş. Onun karşılığında Doğru. bu sefer ehl sünnet de yok, bu kuru kalabalık değil diyor. da bir açıklama yapmaya çalışıyor. Yani ihtilaf her zaman düşünceyi zenginleştiriyor, geliştiriyor Aynen. Yani demek ki hocam yani birileri bu ihtilaftır tartışmadır. Bunlara çok ıı, hoş bakmasa da aslında tarihi bir vafı olarak tarihin bir şahitliği olarak demek ihtilaf güzel şeyler getiriyor hocam. Evet hocam. Hılaf kötü hocam. Ümmeti bölmeyeceksin. Bölmeden düşünme sonuna kadar serbest ama hılaf Cemaati bölmek yok yani. Ümmeti bölmek yok. Ama şey var. İhtilaf var. Aynen. Aynen. Evet. Ve manahu. Bak açıklama da getirmiş. nehu Şudur. Haytu kame bima kame bihil cemaat. Yani bir cemaat. Yani el-i sünnet cemaat. Ne yapıyorsa aynısını yapmak. Peki ennehu cemaatin. Yani bir kişinin bir topluluk olarak hareket etmesidir. Yani tek başına bireysel bir şey değil gibi bir şey. Bak nereye bağlı üstadım? Meminhu. Bak buradan Wuhu Taala, Allah Taala'nın şu sözünü buna delil getirebiliriz demek. Yü İbrahim'e. Yani İbrahim tek başına bir ümmetti. Güzel bağlamış hocam. He, çok çok güzel bağlamış abi. Kimse buna itiraz edemez. Aynen öyle. Bâhîdetîn Yani bir Ve ile e, böyle dendi Bâhruz seri. Bu da herhalde akıp yaptığı eserleri burada Muhakkikçe yapmış herhalde hocam Koymuş eserlerin sonuna Bu da güzel bir şey Bâhruz seri isimli eser Yanılmıyorum değil mi hocam? Hocam onu ben de bilmiyorum herhalde dediğin gibi o eser olsa gerek Bilemedim. Herhalde hı hı. Ve neyse minallahi bi mustenkerin Yani müstenkir de olabilir belki. Yani benim anladığım şu hocam. Yani yanılıyorsam sen de düzelt. Yani Allah inkar edilecek bir varlık değildir. Yani Allah'tan gelen veya şöyle de denebilir. Allah'tan gelen hiçbir şey inkar edilemez. En yecmal alemu fi vahidin veya alim mi diyelim ve alem mi diyelim alem bir tek şeyde toplanır gibi bir anlam. Evet. Veya yani, yani üstanker, hani çirkin görülen üstelik hani Allah'tan çirkin bir şey olmaz. Hı. E, alem tek bir kişinde toplanır. Yani evet. şunu kast ediyor hocam yani alem ne kadar farklı olsa da tevhidin etrafında ahenkli bir şekilde bütünleşmiştir. Evet, evet, evet. Yani böyle bir şey kastediyor diye. Evet, evet. Doğru hocam, güzel oldu. Evet. Tabii hocam. Yani farklı şeyler de söylenebilir. Ama bizim aklımıza yatan şey bu. Yer. Evet. Ve katkale İbni Abbas'ın radiyallahu anhu. İbni Abbas da dedi ki, ee, Takafel Allahu, Allah teminat vermiştir, garanti vermiştir. Liman, limen para alır Kur'anı, Kur'anı okuyana ve amile bir fihi onda olanla amel edene Neyi teminat etmiştir, Neyi garanti etmiştir. Bi elle ya dille de olabilir, yudille de olabilir. Fitüniya, velayeş gay. Yudille diyelim isterseniz. Evet. Yanlaşılla, fi dünya, ve la yeshqa fi al Yani dünyada sapılmayacağına ve ahirette de cehennemlik olmayacağına dair garanti vermiştir. Hümme garâ her bir ayete sonra İbn Abbas şu ayet okuyabiliyor. Femeni taba, idaya her kim benim e, rehberliğime, idaetime tabi olur ise. وَلَا يَبِلُّ وَلَا يَشْكَى O sapıtmayacaktır ve cehennemlik olmayacaktır. Arkadaşlar, yani bizim literatürde şaki dendiği zaman yani eşkıya meşkıya anlam var ama bununla kasıt şeydir, cehennemliktir. Said dendiği zaman da bununla da kasıt cennetliktir. Böyle bir terminolojik de boyut var, onu da belirtelim burada. Ha, şimdi esas e, zurnanın zırt dediği yere geldi hocam ve <gülüyor> ama bu vaka min keraheti ekseri Bu selfin çoğunluğunda yani kelamın teri olduğuna dair bir takım sözler var. Ha, bunlara gelecek olur ise. Şimdi e, inşallah arkadaşlar e, ileride o şeyi de okutmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. Miftahu saadeden, o ilmi kelam kısmını da bir okutmayı düşünüyorum. Yani yaklaşık bir 30-32 sayfa falan. Ama tabi bundan Sonra daha farklı şeylerim de var. Şer-ül sonra. Bu e, bu bizim maturidi gelenek diyelim. Hanef, Hanefi maturidi geleneğin şeyi. E bir de Eşari gelenekten e, Senusi'nin Ümül Berahin şerhi var. Onu okuyalım diye düşünüyorum. Bir de e, yine Mutezile geleneğinde de var bu tür şeyler. E, Kadir Hocam çok iyi tanır. Ulu Murat hocayla İskender'in yaptığı Zemah bir Akait var. Onun da güzel bir tercümesini de koymuşlar. Bir de ondan okuruz. Ondan sonra devam ederiz artık yani. İnşallah hocam. İnşallah. Allah'ını dairet versin inşallah. Amin. Amin. İnşallah hocam. Ve cem'i minel halefi Ve cem'i mi diyelim burada? Değil ve cem'in mi? minel halefi ve halef ulemasının da çoğunluğundan gelen. Hı hı. Öyle diyor herhalde. Ee, ve menahum min ilmi kelami yani bunlar ne diyorlar kelam ilminden men ediyorlar. Veme yetbangu min el mantığı yani onun arkasından gelen ona tabi olan mantık il ilminden de neh ediyorlar Veme yukawiihi min el merami ee, ne diyelim işte yani bu merama destekleyen, yani bu diyelim, eleştirilen yani bu meram derken e, şu olabilir birincisi, yani bu selef ulemasının meramını güçlendiren şey olabilir. Birinci şey bu. İkincisi de bu ehl-i kelamın maksadını güçlendiren şey olabilir. Sen ne diyorsun Kadir hocam? Selam galiba hocam. saymış çünkü. menâ minel mi? selam ve mâyet minel mantık ve men yukseli ki Mera. Kelam onu takip eden mantık ve onu ona yakın olan bağlamdaki evet. şeyler herhalde kelamla ilgili görünüyor. Herhalde hocam. Yani e, benim aklıma bu iki ihtimal geldi. Dediğin gibi ikinci ihtimal daha kuvvetli gibi hocam. Evet. Hatta Galen İmamı Ebu Yusufa rahimahullahu li bishr il ee, İmam bu Yusuf'un, Allah rahmet eylesin, Bişir el-Merisi'ye söylediği, şöyle söylemiştir. "En ilmu bil kelami kelamı bilmek, huvel cehl." Yani maşallah, iyi hakaret ediyordur hocam. Bu Yusuf zaten hocam hiç sevmiyor kelamcılığı biliyorsun. Ben tekelleme tezandaka, ona da ona da yer verecek zaten hocam. <gülüyor> yani e, hocam ben ya benim anlamadığım şey şu. Yani sonuçta Ali el sen de kelamcı değilsin hocam, değil mi? Evet, evet. Yani, yani efendim, evet. Ebu Yusuf'un bu sözü bir şiir söylediğinde altını çizmek lazım. Şimdi kelam var, kelam var. Yani Ebu Yusuf'un burada kastettiği biraz eee bir Melisi'nin yaptığı tarzda böyle daha böyle ne diyeyim nasıl biraz teoloji sınırlarını genişleten tarzdaki bir şeye biliyorsun Bişti şey de Mutezile de şey yapmaz bir şey melisini eee nereye yazarlar onu nereye koyacağını da bilemez. Kimisi mürciiye koyar, kimisi cehmiyye'ye koyar. Bazıları mezhebe koyar. O da önemli yalnız Hani kime karşı söylediği de önemli. Çok, o da dediğin gibi şey hocam yani önemli. Haşgöprü zaten de zaten yani bu kelam faaliyetlerini üç ayırıyor. Birincisi felsefe diyor. Bu zaten İrab'da mahalli yok. İkincisi diyor yani e, adamın şey derdi yok diyor. Yani böyle karşısındakini şey yapmak, mağlup etmek. E, böyle bir e, amacından bahsediyor. Üçüncüsü de işte yani böyle kitap ve sünneti işte uygun olan işte buna biraz şey yapıyor. Hatta şöyle diyor hocam. Yani şayet diyor bu e, Self ulaması kendilerinden sonra gelen yani kendilerinden yaklaşık 100-200 sene sonra gelen İmam Esâri ile İmam Mahtûrî değil tanısalardı diyor. Oo, öyle söylemezlerdi söylemezler de diyor hiç. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> öyle de bir sonuç çıkarıyor. Diyor ki işte onların zamanı onların zamanında diyor bu yanlış işleri yapanlar daha çoktu diyor. Bir de bu Yusuf Hocam ehli değilsin sen yani. Sana bir kere ahsabatçı yükleniyor zaten sapık mortuk diye. Aynen. Ama tabii hocam ben gene bu tür rivayetlere ihtiyatlı yaklaşılması tabii. hayatındayım. Çünkü yani başkaları tarafından aktarılıyor. Hani diyoruz ya işte yani Ebu Hanife işte otantikliğinden falan bahsediyoruz. Evet. Yani bu bütün şeyler için geçerli. Bütün ulema için geçerli. Doğru. Hocam. Değil mi? bir de hocam şey yani hatta, Hı -hı. hakikaten işimiz zor hocam yani bu ne kadar otantiktir değildir onu bulmak çok zor hocam kesinlikle zor burada Abdullah Demir'in de çınlatalım bu onun fakih Hanefiler mütekennim Hanefiler çalışmasında e, Hanefilerden bazıları Ebu Yusuf'a da dayanıyorlar e, yine Ebu Hanife'nin işte kelamla uğraştığını daha sonra tövbe ettiğinin hatta o hamma'da bunu yasakladığını Burduay alıyor Fakir Fakih'neyler kelam karşılığı yaparken. Hmm. Kelam mütekellim Hanefiler de böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Yani bu Hanefilik içerisinde de böyle bir dam kavga var. Böyle bir dama iki damar var. Eee hmm. bu da Ebu Yusuf onların temel referansı. Fakat ne kadar Ebu Yusuf bunu söyledi? Bir de söylesene bile ben özellikle bir şey Mevlâsiye söylediğini de vurgulamak isterim yani çünkü kastedilen ne? Ya bir de şey de var abi. Şimdi Bişir Elmelişi yani sonuçta kaynaklarda bize nasıl tanıtılıyorsa o şekilde biliyoruz nasıl hocam. Adamın avukatı yok. Eseri yok diyor e kötü muhalif üzerinden tanıyoruz. Yani yani onu da onu da hesaba katmak lazım. Gerçekten şeyimiz zor. E, işimiz zor. Ama yani burada da e, aslında dayana, yani e, dayanacağımız şey de ya yani bir metodoloji de ortaya çıkıyor hocam yani otantikliğinden şüphe etmeyeceğimiz tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Ee, diğerleri ne varsa bunların hepsi tamamen e, malzemedir. Tarihi birer evet. veridir. Tarihi birer malzemedir. Ee, yani bunlar sistemin inşasına e, katkısı olduğu müddetçe değerlidir. Olmadığı müddetçe de herhangi bir kıymet harbiyesi yoktur. Şeyi çıkıyor aslında. Evet. Devam edelim hocam. Bakalım ne diyorlar? Kelam bilmek cahilliktir. ve cehlu bil kelami Allah Allah. Kelamı, <gülüyor> <gülüyor> Kelamı bilmemek huvel ilmu. İlimdir. Ya burada şunu da ifade etmek lazım arkadaşlar. Yani esasında bizim İslam düşüncesinde iki düşünme biçimi vardır. Birisi ehl-i hadis. Bu rivayet merkezidir. Yani ilim denilen şey rivayettir. Yani ilim bir faaliyet değildir. Yani öncekilerden gelen rivayettir, onun dışına çıkılmaz. Bir de El e, e, Rey var, bunlar ilmi bir faaliyet olarak görür. Yani aklın faaliyetidir, bir yorumlama çabasıdır. E, olaya böyle bakmak lazım. E, burada da onu görüyoruz. Yani i̇lim rivayetten başka bir şey değildir, şeyini görüyoruz. Evet. Ve keennehu sanki şöyle yapıyor diyor. Erade bil cehli bihi. Yani burada e, kelamı bilmemekle değil mi Üstadım? Bu bihi kelama gidiyor. Aynen, aynen. Kelamı bilmemekle kastı itikade Ademisi sihhatihi. Yani böyle e, doğruluğu doğruluğu olmayan inanç. Ha, doğruluğu teyit edilmemiş inancı kast ediyor. Ve inne zelike ilmunnafiyonu. Şöyle diyebilir miyiz hocam buraya? Yani aslında kelam ilmi faydalı bir ilimdir. Evet. Yani her şeyi e, inancı sağlam temellere oturtmaya yarıyorsa. Burada yine dediğim gibi bağlamsal okuma yapıyor. Yani burada Ebu Yusuf'un kastettiği kelam diyor şey değil. Hı hı. Yani buradaki kelam dediğiniz gibi sıhhati olmayan sahih olmayan inanç. Evet. Yani sen dediğim evet. gibi hocam. Bişir, Bişir el-Merisi'nin şeyini kastetiyor. Evet, evet. Ev erade bihil, irade anhu veya şunu kastediyor. Yani o faydasız olandan yüz çevirmek ve terkil iltifati ile itibarıhi veya ona itibar etmemek. Evet. Yani ona yönelmekten yönelmeyi bırakmak. Bunu kastediyor. فَاِنَّ ذَلِكَ Böyle bir şey يَسُونُ اِلْمَ ve وَاَقْلَهُ Yani ne yapar? Kişinin bilgisini ve aklını korur. فَاِيَكُونُ evet. اِلْمَ Bir halden itibari bu itibarla da ilim olur diyor. Yani iyi kelam kötü kelam sonucuna getiriyor. <gülüyor> evet. evet, evet eydan Hocam sizin dediğinize, biraz önce dediğinize işaret ediyor. Yine ondan rivayet edilmiştir ki men talebel ilme bil kelami kim kelam bilgisini, kelam ilmini talep eder ise kezandaka. zındık olmuştur. Bizim yatacak yerimiz yok. Vallahi yani şu an bile bu bu, bu, bu devam ediyor hocam. Yani tabii, tabii. Tabii. şimdi şimdi e, Diyorsun tam, diyorsun ki işte ya ne yapıyorsun hocam, işte ben işte falanca üniversitede öyle hocayım, hangi alan hocam Kelam. Allah yardımcınız olsun. <gülüyor> Hemen şöyle bir acıyarak bakıyor. <gülüyor> Kesinlikle, yani bunlar sapıtmış, Allah'ın rahmetinden kovulmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya çok acı hocam ya, yani e, bu bu İslam düşüncesinin Müslüman düşüncenin. Temeli, bunu inşa eden temel şey bu hallere. Bu büyük düşmesi. kavga bitmez hocam. Bu yani ehli hadis ehli aziver isabel de bir şeyi ortaya koydunuz hocam. Bu bir temel iki temel anlayış var baştan beri. Bu, bu şey bitmeyecek. Yani bu kavga bitmeyecek. Bu evet. Devam edecek. Ehli hadis rivayet mi din rivayet midir yoksa din kıyas mıdır? Ee, şeyi hep devam edecek. Ama hocam hani bir de şöyle de bir şey var ya e, bilmiyorum benim böyle bir teorim var. Ne dersin? Yani bir musibet bin nasihattan hayırlıdır diye bir şey var ya hocam. Evet. Şimdi e, abi bu mihne'den sonra bu sahalardan siliniyor ya şey. Evet. Muhtezile kelam falan. Evet. Tabii daha öncesinde de var. Aslında bir takım şeylerin farkına varılmış diye düşünüyorum. E şimdi ya hocam bu, bu coğrafya nasıl Müslüman oldu? Yani buradaki adamlar buharlaşmadı değil mi? Yani bu, bu, bu buradaki insanlarla muhatap olan ağırlıklı bu mutezili alimlerdi. Yani bu adamlar e, Müslüman olmasa da o insanlarla ortak bir zeminde buluşuyordu. Akıl zemininde. Oradan hareketle bu insanları ikna ediyorlar. Aslında satır aralarında bir takım şeyleri buluyorsun hocam. Mesela işte diyor ki Allah'ın elinde diyor binlerce insan Müslüman oldu. O tür şeyleri de buluyoruz. E şimdi e, bu mutezle sahadan çekilince abi kim gidecek? Yani bu adamlarla kim tartışacak? Yani ehl-i hadis alimleri gidiyor. Şimdi karşıdaki adam bir şey soruyor. Bu da diyor ki Galallahu Teala, Galer Resulullah dediği zaman baştan kaybediyor. Ya sen benim kabul etmediğim bir şeyi deli getiriyorsun. E, Tabi bu görülünce yani e, bir takım e, özellikle alimler bu ehl-i hadis cenahındaki işte Şafii ve Malikiler söylenir hocam. Bunlar ya arkadaş bu böyle olmuyor. Yani e, bu kelam metodunu kullanmak gerekir deyip kullanıyorlar. Yani bu da bir anlamda şeyi doğuruyor. Yani Ehl-i Sünnet kelamını. Sanki şöyle bir şey var hocam. Yani aslında eşarlık Ehl-i Hadis'in Ehl-i yaklaşması. Evet. Biraz evet. bu özellik de Ehl-i Ehl-i Hadis'e doğru yaklaşması gibi bir şey ortaya çıkar. Tamam hocam. Ne yapıyorum? mı şey? Bu hemen garantisi. Şu soruyu Esta bulacağım. Bence ders böyle dereketleniyor. Hiç öyle düşünme hocam. İnşallah arkadaşlar da rahatsız olmuyorlar da. Yok ee, yok son derece mutlular hocam. Bak yüzlerinde gülümseme eksik olmuyor. Tamamdır. Şey ben şöyle diyorum. Şu soruyu soruyorum. Eşerlik asabı hadisin mi devamı, Mutezile'nin mi devamı? Yani, yani hocam Şöyle hani klasik bir cevap vardır ya, e, metodoloji olarak mutezilenin konu olarak <gülüyor> ashab-ı evet. Ama kavga nerede dönüyordu hocam? Aslında metodolojide dönüyor Yani ehl-i ehl kavgası metodolojik bir kavgaydı. Ve aynen özellikle buyurduğun gibi mecbur kalındı. Yani sen gidemiyorsun rivayetle, senin rivayetin dayandığı şeyin sahipliğini kabul etmeyen bir kesimle sen rivayetle bir mücadeleye giremezsin. O yüzden de kelam yapmak zorunda kaldılar. kelam ürettiler. Daha da üstüne bir de eşrefe uyum yaptılar. Yani Aynen. hem de bir şey daha yani. sonra hem sahiplendi, bir süre sonra da bunsuz olmaz, en önemli şey bu dedin. Yani mecbursun hocam, gidemezsin öbür türlü. Kesinlikle. Büyük bir ya medeniyet oluşturamazsın. Ya hocam bilmiyorum, ee, şu dikkatini çekti mi? Şimdi ben Taşköprüzade'yi okurken o çok dikkatimi çekti. Yani Vasıl bin Ata'dan bahsederken Amr bin Ubeyd'den veya Mabed el Cuhenidi'den bahsederken abi ahlaki anlamda hiçbir şey söylemiyor. Diyor ki bunlar son ben derece zahit yani. Diyor ki son derece zahit adamlarda, son derece ahlaklı adamlarda hatta şeyi naklediyor. Diyor ki eee Vasıl bin Ata özellikle e, güncülere uğrardı diyor Vasıl Burada işte muhtaç olan kadınlar, dul kalmış kadınlar, onları sorardı ki diyor. Yani onlar üzerinden yardım ederdi diyor. Bu kadar. Yani ahlak küselli olarak anlatıyor. İkela e, mı gelince orada sapıktılar diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu bu ne bu ne bu ne bir şey. Ya yani ahlaklı bir adam ama görüşü sapık. Evet. Yani aslında bu da bir şeydir yani çelişkili yani. Çok enteresan bir şey vardı mesela hamur bin üvey. Sika bir ravi olarak bilinir malum. Hatta Buhari'nin bir rivayeti bile vardır. Şöyle bir şey diyorlar. Buhari onun Meşhur Amur bin Ubeyti olmadığını saklamaya çalıştı. Abileşli yani, olarak. Bir adam yani bu. Hı hı. Yani bildiği, ha bildiği halde saklıyor değil mi? Evet normal başka biriymiş gibi e, vermeye çalıştığından e, bahsediyorlar. E, kendi Ammur bin Bey özellikle önemli bir önemli de saygın bir zahit hadis konusunda sika görülen birisi e, ona işte şey kelam dediğin gibi <gülüyor> sapıtıyor diyerek <gülüyor> evet, şey yapıyorlar şimdi hocam bizde benzer görüş yok mudur yani ilahiyat camiasında böyle bir bakış var ama madem evet. başka kesimde şey dini anlatırken madem girmiyorsunuz oralarda e, biz hmm. girince biraz dilimizde o zeminde konuşmaya baş. Ne siz yoldan çıktınız, sen geldiğim var e, da. E, tamam riskli bir alandır. As yani muhafazakarlık görünüşte hocam, salim bir yol gibi görünür ama muhafazakarlıkta büyüyemezsin, bir medeniyet olamazsın. Aynen. Döbürküsünde risk vardır ama yenilikte büyük risk vardır. Ne getireceğini bilemezsin ama başka türlü de büyüyemezsin, gelişemezsin, iddialı bir şey olamazsın, düşünce ve medeniyet olamazsın. Ben şunu evet. söylüyorum hocam. Aklına sığınarak, ee, bu, normalde hocam İslam çok hızlı büyüdü ve iki büyük medeniyetle karşılaştı. Normalde olması gereken, hani beklenen hani derler ya normal hava şartları mı öyle bir şey var diyor fizikte. Hı -hı. Normalde Müslümanların asimile olması gerekirdi hocam. Çünkü suyumun olmadığı bir topluluk koskoca bin yıllık iki medeniyetle karşılaşıyor. Ama başardı hocam. Çünkü Cenabı ı e, hak, e, davet olduğu için kelam üreterek başardı. Fıkıh usulü üreterek başardı. Leyli bunun üstesinden geldi. Ama bu da yumruk yersin hocam. Yani sapıklarında çıkar, e, problemlerinde çıkar ama sonuç kim? Kimin eli kaldırılıyor? Bu önemli. Yani asiline olmadı. Moğolları biliyorsun o kadar hızlı yayıldılar ama Müslüman oldular. Çünkü Aynen. düşünce değilsin sen, düşünce değilsin. O noktada hani kıssalar etseler de kelamdı, üsulü fıkıhtı, reydi bu sayede asimile olmadı Müslümanlar hatta dönüştürdüler yani. Hatta hocam ben şöyle bir kanaatim var. Yani orada aslan payı bence mevali ulemanın hocam. Evet. Yani ben abi bu son zamanlarda çok şey yani bu yöne ağırlık verdim. Ebu hanife inanılmaz evet. bir adam hocam. Yani ben şeyi de aslında o yazıda da göreceksin hocam, orada onu ifade ediyorum. Yani Ebu Hanife böyle bilindiği yani normal term, terminolojik boyutta bir fıkıhçı veya kelamcı veya şucu bucu değil. Tamamen adam bir sistem düşünülüyor. Evet, evet. Ve yani e, hatta ben şunu da söylüyorum hocam, o el-alim ve el -alim vel ondan sonra fıkıh lapsat bunlar bir nevi toplum sözleşmesidir hocam. Yani... Aslında bu konulara dair tartışmalar yani salt bir esma ve ahkam tartışması değil hocam. Evet. Yani e, o dönem özellikle Müslüman toplumun kimliği ne olacak? Buna ilişkin tartışmalar ve muazzam bir çerçeve çiziyor. E, onun gibi alimler sayesinde ben hocam e, bu dediğin evet. Evet. E, kuvvetli yerleşmeyi sağladığını düşünüyorum Müslümanlara. Hayırlı hocam. Yani ders gayet güzel gidiyor hocam. Yani inşallah e, her hafta katılırsın hocam. Öyle umuyorum. Yani çok çok çok bereketli bir ders işleriz hocam bu süreçte. İnşallah hocam. Evet nerede kaldıydık en son? Zındık oluyorduk hocam en son. orayı orayı okuduk. Hemen malem malem ilk kimyai yani her kim ki kimyayla mal isterse, yani burada simyayı kastediyor herhalde. Hani evet. şu işte solüsyonlar yapıp kömürü elmasa çevirme gibi böyle bir adam olursa yani bu simyayla zengin olmayı düşünen adam eflese, efles eder. وَمَنْ garibel hadisi, Yani kim hadisin garibini yani muhtemelen bu hadisin sorunlu kısımları değil mi hocam? onlarla uğraşmak isterse fakat kedibe o da yalan söyler diyor. Veqalen İmamu İmam Şafii rahimehullah Allah rahmet eylesin dedi ki hukmi Hocam bu çok komik ya. hukmi fi enil kelami hakkındaki yüküm şudur. En yubru bil ceridi Bu yapraksız hurma dalıyla bunların dövülmesidir. Kuzuncuk topası gözüyoruz hocam Kuzuncuk topası Ve nihali Bu nihalde ayakkabı nial. bağı ha. Bundan pataklayacaksın diyor Aynen. Ondan sonra başka yetti mi? Yok Ve yutafu bihim bil aşairi vel gavaili Ondan oh. sonra insanların oh. arasında da böyle dolandıracaksın <gülüyor> <gülüyor> Yani hocam insan bu üzülüyor. Yani insanın seviyesini tutup kaldıran ilimdir, değil mi? Yani e, ilimle ilgili bu şekilde e, tartışmalar yapmak, Bu böyle bir resim çizmek insanı üzüyor hakikaten. Evet, öyle. Bir de hocam şu da var şunu unutmayalım. Bu erken Hı -hı. dönemde e, sünni kesimin kelamdan kastettiği Mu'tezile. Biraz Hı -hı. da Mu'tezile'de de rejit örnekleri özellikle öne çıkarıyorlar hocam. Hani mesela bugün bazı kesimler, bu ilahiyatçılar deyip başlayıp bizim içimizdeki birkaç kişiyi özellikle yine vitrine koyup hepimiz üzerinden bir genelleme yapmaya çalışıyorlar ya hocam. Biraz evet. benzer şey o zamanında böyle yapılmış. Yani Bişre Mevesi, Dırar, Nazam vesaire üzerinde e, bir kelamı bunlarla eşleme durumu da var. Yani buradaki kasıt hani biraz ona gidiyor. E, hmm. bir kelam derken biraz onları kastediyordur açıkçası. Doğru. hocam yani şimdi şunu da merak ediyorum yani bu mihne öncesinde e, zannediyorum ki yani herhangi bir grup işte, ehli sünneti e sahiplenemiyordu i̇şte, ehli sünnet ve cemaat biziz yani el hadis dahil buna çok geniş bir şeydi ama mihne bir anlamda e, yani el hadisin meşruiyetini de tersine ortaya koydu gibi geliyor yani Ahmet bin Hanbel falan ön plana çıktı ya hocam. Yani o sahiplenmeyi beraberinde getirdi sanki. Ondan sonra yani dikkat ediyorsan El Hadis'in ehl, -Hadis ehl Sünnet'i sahiplenmesi ondan sonra daha bir şey arttı. Hocam Hakikaten mihne, mihne, mihne, mihne çok şeyi değiştirdi hocam. Hakikaten yeni bir format atıldı mihneyle. ile. Hanefilerde bir format atıldığı kanaatindeyim. Yani Hanefilere de biraz bu rey kısmınızı şöyle bir itikattaki rey kısmını bırakıp fıkıhla yetinin formata atıldı. O yüzden sadece Ebu Hanefe'nin itikadi mirası, hocam pardon bizim olanın normaldir hocam onlar. Ee, şeyi, Ebu Hanife'nin itikadi mirası, e, o yüzden Horosan ve Mavera ve e kaydı. Merkez coğrafyada Hanefilik fıkıhla yetinmek durumunda kaldı diye düşünüyorum yani mihne ciddi bir format attı hani de herkese bütün ehliyet kim varsa e, İslam dünyası çok ciddi bir format yedi yani mihne ile birlikte. Doğru ya ben ben o o, o kanattayım hocam. Yani aslında e, bu Müslüman düşüncedeki iş mihne ile birlikte bitti hocam. Mihne ve sonrasında evet. bitti. Çok değişti. Kesinlikle. Evet, yani Allah bu düşünceyi tutup kaldırmayı cümlemize nasip etsin hocam. <gülüyor> evet. Ve ee, yuqalu ve şöyle denir. Hade bu ceza'u men terakel kitabe ve sünnet. Böyle bir ceza neyin cezasıdır? Kitap ve sünneti terk edenin cezası ve akbale ala kelami ehli bidati bu ehli bidatin kelamına yaklaşan onu kabul edenlerin cezasıdır ve kale ve şunu dedi şu turşi söylüyor Bahrül Basit isimli eserde geçiyor herhalde Kullul ulumi siwan Kur'ani meshgalat yani Kur'an'ın dışındaki bütün ilimler yani Boş meşgaledir. Yani hakikatten uzaklaştıran şeylerdir. İlla hadisu. Bunun istisnası nedir? Hadistir. Hadis hakikatten uzaklaştırmaz. Başka? Ve illa fıkhu fiddin. Dinin fıkhıdır. Fıkıhla hadis bunun dışında ama diğerleri insanı uzaklaştırır. El ilmu makane fihi işte yani ondaki ilim Baile işte nedir o? Hatte Sana denir. Yani öncekilerden rivayet ederek gelir. Yani bir kere sağlam geliyor yani, tamam? Mı? Yani öncekilerden geliyorsa sağlamdır. Ve var bu Hatte Sana'nın dışında olanlar ise vesvesus şeyati, şeytanların vesvesesidir. Başka bir şey değildir. Yani bütün bir Müslüman ilim geleneğini silip atan bir şeydir yani. Başka başka bir şey değil yani. Evet, ve min kelamihi eyna. Bak şu da çok enteresandır arkadaşlar. Yani bunu birçok yerde e, görürsünüz. Çok tamiz bir cümledir. Yine Şafi'ye atfediyorlar değil mi üstadım bu sözü? Olabilir hocam, min kelamihi dedi ya. Evet lian yalqa Allahu an abdu li yani kul her türlü günahla Allah'ın karşısına gelebilir ma hala hariç tamam herhangi bir günahla gelmesi hayrun lahu onun için hayırlıdır neyden hayırlıdır min en yalqahu bi min ilmil kelam yani kelamla Kelamla birlikte, yani kelamdan herhangi bir şeyle gelmesinden daha iyidir. Herhangi bir şey diyor bir hocam. Böyle bizimki gibi çok <gülüyor> şey <diyor. gülüyor> Yok ileride ileride daha enteresanını şey yapacak hocam. Bu Hanife'ye dayandırarak yapacak hem de. Evet. Tabi o Kuran tartışmasıyla ilgili e, hocam bir de bu Hakime Semerkandî'nin şeyi var ya hocam, Sevabil Azam. Ben onu okuduğumda çok şaşırmıştım. Ee, yani abi kafir ol ama bidatçı olma. Evet. Yani, <gülüyor> gerçekten. Gerçekten bidatçı en en kötüsü. Yani kafirden bile beter böyle bir profil çiziyor Enteresan üstadım. Ve evet. Makale dedi ki nakat ittala'tu min ehli'l-kelami ala şey'in. Yani Hocam yanılıyorsam sen düzelt burada beni. Bu kelamcılardan edindiğim şey, bunlardan aldığım şey, yani intiba olarak diyor. Hı hı. Madanet, bu Müslüman yapıyordu. Yani bu zannediyorum, yani bu Müslümana söyleyeceği şeyler değildi. Evet. Doğru evet. mu abi? Müslüman olarak zannetmediğim, bir şey üzere olduklarına yani. mutlalıyor oldum diyor. Yani <gülüyor> onlar evet. de, bizim bir şey değiller. Yani çok enteresan. Çok yani enteresan. bir Bilmiyorum başka başka yerde var mıdır hocam yani böyle bir ilim ehlini e, o ne diyelim o şeyin merkezini ilmine konu eden e, bir bir dinden ayırdetme topluca, başka bir düşüncede var mıdır bunu bilmiyorum hocam bir de şu var şunu düşünmek lazım açıkçası. Şimdi bu biraz da hocam temelde bu dönemde bir siyasi kavga da var hocam. Güç kavgası da var. Yani bu, evet. buradaki kelamdan kastı o muhtezile. Bir tarafta da bu ehladis kısmı var. Biraz güç kavgası var hocam. Biraz da bu sertliği de oradan görmek lazım. hani Bu emin memnun kavgasında bile hep şeydir. iktidarda kim olacak, hangi düşünce olacak vesaire. Malum siyasetin dili çok şeydir. Dışlayıcıdır, yok edicidir. Normal olanı da budur, otorite kabul etmez. Bu din, din adamları, bu dini kesimleri bu kadar işin içinde oldukları için çok sert hocam. Normal hani hmm. bize biraz çok şey geliyor ama işin gerisinde de böyle ciddi bir çekişme var, rekabet var. Yani mesela ilahiyatlarda şu an itibariyle şey değiliz, sırtımızda pek küfe yok. O yüzden e, hmm. düşünceler arasında daha şey bakabiliyoruz ama o dönemde bir alim profili aynı zamanda bir taraf ciddi anlamda. Yani noktada e, ve o yüzden de dil çok dışlayıcı bir hale gelebiliyor. İşin gerisinde biraz da bu var. Yani kelamdan derken aslında kafasında o bir iki tane şey var, kişi var Doğru. E, ve hakim olmaya çalışıyorlar. Devlete hakim olmaya çalışıyorlar ve bunlar da şey yapmaya çalışıyor. Yani bunun gerisinde hakikaten o şeyi de biz görmek lazım. Çünkü bu kadar serlik pes ettirecek bir şey e, normalde. Bir de hocam yani son derece kronikleşmiş bir şey de var. Yani iki taraf da birbirine çok sert zarar vermiş. Tabii. Yani şimdi Arap Fatihler geldiğinde gerçekten ezmişler adamları. Yani olayın bir böyle boyutu var. Yani aslında mevali ilim yaparken bir anlamda yani özgürlük mücadelesi de veriyor. Evet, evet. Olay bu, bu taraf var, e, bu taraftan da bu tarafı ezme şeyleri var, işte o mihne süreci, evet, evet. E, böyle bir şey, yani o, bak, hakikaten memun çok önemli bir şeydir hocam, memun emin, evet. bu çok önemli, hatta şöyle de söylerler ya hocam, eminin annesi Arap, evet, evet, evet. memunun annesi Mevali, denir ki Türk, öyle de evet. bir söz var herhalde. Evet. Yani e, sırf Emin'in annesi Arap diye Ehladis ondan yana tavır koydu ve i̇şte bunun üzerine Memun işte ben size hesabını sorarım. Yani aslında hesabını sorarımın şeyidir. ya, o hani biraz, e, ya me, e, Bilmiyorum. Taşköprüzade de yine onu gördüm. Yani biraz Memunu kurtarma gibi bir şey de var. Ya işte İbn-i ona bir sürü terkinde bulundu, terkinde bulundu, çok şey yapamadı ama sonradan döndürdü falan diye. Bence dediğin gibi iş öyle değil hocam. İşin arkasında çok ciddi bir siyasi şey var. Kesinlikle hocam. Hiç güç kaldırmıyor. E, ve maalesef e, ilmi alan da buna kurban ediliyor. E, yani abi bu her şeyi kurban edilebilir ama bu iyi kurban edilmeyecek tek şey ilimdir. Çünkü insanları kurtaracak Hı. Onları ortak bir zeminde buluşturacak yegane şey ilimdir hocam. Ama Şimdi yani de, kavgasına girerse öyle oluyor hocam işte. Bir e, şey dışlayıncılığı işte, ilim üzerinden oluşturuyor. Doğru. Yani bizim yaşadığımız trajedimiz de bu sanki hocam. Hı hı. Ee, yani biraz e, yani e, yani genel bir bilinç olarak kavrayamadığımız veya kavramak istemediğimiz şey de bu. Bu noktaya odakla, odaklanmadan bir şeyler çözülmeyecek hocam. Ne diyelim? Hayırlısı olsun hocam ya. Hocam e, sayfa başına geleyim bırakayım. Sıkıldınız mı arkadaşlar? Yoruldunuz mu? Hayır hocam sıkılmadık yorulmadık gayet keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Sayfa başına geleyim bırakalım. Oradan sonra e, Kadir hocam yani bir de biz kaydı kapattıktan sonra bir faslımız var. <gülüyor> orada da soru faslı var. Bakalım arkadaşlar bizi bir silüeye çekecekler yani orada. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Evet e, nerede kaldık? bak şu ve dekere ashabına fil fetava. Bu fetava bilmiyorum nedir? Genel bir şey de olabilir evet. fetvalarda söylediler gibi de olabilir. Yani bir eser ismi de olabilir hocam. Evet. Sanki. Belki. Belki hani fetva kitapları olabilir. Yani bu, bazen bu fetwa fetwa Hindiye falan, onun ta o tarz bir şey olabilir belki hocam. Evet. Vatiker ashabuna fil fetava yani arkadaşlarımız fetavada zikrettiler. Ennehu lo awsa li ulamae beldehi yani e, burada tam neyi kastediyor onu tam çıkaramadım ama şöyle anladım. Yani e, beldesinin alimlerine vasiyet etse bile la yedhallul mütekellimune Bunun içerisine mütekellimler girmez. Yani bu alimlerin içerisine mütekellimler girmez. Bilmiyorum doğru mu anlıyorum hocam? Ben de çözmeye çalışıyorum. Yani acaba şey mi yapıyorlar diyorum. Ebu Yusuf'un falan sözünü mi çözmeye çalışıyorlar? O kendi derdesinin alimlerine vasiyet etmiş olsaydı müttekelimler buna girmezdi. Yani öyle bir şey de olabilir hocam. Evet, Dediğim evet. gibi. Velev ausa insanun en yu kafe. Yani burayı vakfetmek olarak anladım ama bilmiyorum Hı -hı. doğru mudur. Hı -hı. Min kutubihi ma huwa min kutubil ilmi yani e, hangisi ilmin kitaplarındandır işte kitaplarının vakfedilmesini bir insan e, ne diyelim vasiyet etse veya tavsiye etse <gülüyor> fa'tas selef selef şöyle fetva vermiştir en yuba ma fiha min kutubil kalam <gülüyor> Tamam, yani, de kütüphanesi de, bağışlıyor. Ha. Ne yapacağız? İçinde kelam kitapları var. Ne yapacağız? Ha, kelam kelam kitapları ha, Kelam kitapları verilmez diyor herhalde. Doğru mu evet. anlıyorum? Bunlar satılmaz diyor. Yani bak bu bu bile fetvalara konu olmuş. <gülüyor> herhalde o. Yani adamın kütüphanesi var. Bunu vakfedecek. Ha, bunun içinde kelam kitapları var. Bunu ne yapacağız biz? Ha, kelam kitapları sanki temizlenir bunların içerisinde diye evet. bir mana çıkıyor. Yani benim evet, Doğru mu hocam? Evet. evet. Zükrat dalı ke bir mana hu fil fetavas zahiriyeti. Bu bu mana bu manayla e, fetavas zahiriyede de, de bu ifade Ve Vahve kelamun mustahsenun veya mustahsino inde erbabil uk okule yani, yani akıllı kimseler nezdinde bu güzel bir sözdür diyor. İzti keyse yuramul vusul ila ilmi usuli bi gayri itbayi ma jaa e bihi rasul. Ya nasıl mümkün olur diyor. Tamam mı? Hazreti peygambere tabi olmaksızın veya Hazreti peygamberin getirdiğine tabi olmaksızın usul ilmine ulaşmak nasıl mümkün olur? Yani buradan şunu da diyebilir miyiz hocam? Sanki yani kelamla uğraşmak, Hazreti Peygamber'in getirdiğine tabi olmamak, o usulün dışına çıkmak gibi algılanıyor diyebilir miyiz hocam? Evet, bir de burada acaba şey mi yapmaya çalışıyor biraz hocam? Bu e, ehli i Bidat'ın kelamıyla bizim alimlerimizin uğraştığını ayırmaya mı çalışıyor acaba? yani o da aklıma geldi hocam evet. yani e, yani bu yani şöyle de anlaşılabilir cümle şimdi müstahsenin diyor ya burada. evet evet ee, yani bu işte adam kitaplarını vakfediyor veya satılmasını şey yapıyor yani kelam kitapları satılmaz saklanır bundan usul kazanılır gibi bir şey de mi kastediyor o da ııı e, sözümüzün bir tarafında olsun hocam. Evet evet. Bilmiyorum yani o da o da şey olardı ama metnin gelişinden baktığımız zaman aslında pek de kelamın hayrına bir şey söylemiyordu. Bu acaba şöyle okuyabilir miyiz? Fe bizim selefimiz içerisinde kelam kitaplarının satılmasına fetva verdi. Yani sanki burada biraz yumuşama var gibi. şeyler ayırıyor galiba yani o da olabilir hocam yani biletin i̇şte... kelamıyla bunu ayırıyor çünkü burada da şey yapıyor evet. Allah'ı Hazreti evet. Peygamber'in getirdiğini ittiba olmaksızın usul ilmiyle usul gerçek nasıl gerçekleşir Şimdi o, gerçi o da biraz işi değiştiriyor evet hocam yani e, evet. yani e, muhtemil muhtemil anlamlar var hocam ama e, yani bu metnin gelişinden ve gidişinden baktığımız zaman sanki çok da kelamın haydına bir şey demiyor. Evet. Velillahi durru fi hadal mekûlî Yani bu sözde e, söyle, söyleyenin incesi inci değil mi hocam? E, Allah için. Şimdi bir şiir de değil. Yani ey tabi olan birinin yolunu takip eden bir tatbik ilmen, kulla ilmin abidin ilmer Rasuli. Yani iste her ilmi iste, yani Hazret Peygamber'in bilgisine götüren her ilmi iste. Tatbik el ilme tu tutsahih asla. Yani ilmi iste ki özü itibariyle yanlışı düzeltebilesin, işin özüne ulaşabilirsin. Teyfe, ilme, ilme asl-usulü, yani nasıl ihmal edebilirsin? Usul ilminin aslını, yani usulün aslına ulaştıracak ilmi, bilgiyi nasıl ihmal edersin, edebilirsin? Edemezsin diye belirtiyorum.